Şimdi ki. bu e, yayında neler konuşacağız? Bu yayında yanımda, karşımda e, bir kuantum fizikçisi var. E, ona, Onunla sohbet edeceğiz aslında. Bu Instagram serisinin amacı e, bilim insanlarını ya da yeni bilim, yani yeni değil mi genç bilim insanlarını kariyerinin başındaki bilim insanları da olabilir. Ya da işte e, kariyerinde ilerlemiş bilim insanları da olabilir. Fark etmez onlarla sizleri buluşturmak yani yakınlaştırmak o önemli. Her şeyi sorabilirsiniz. Terbiye sınırları içinde bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Soruları nasıl soracaksınız? Yorum yazdığınız yerin yanında böyle bir kart var. İçinde soru işareti var. Oraya sorunuzu yazın. Ee, yorumlar çünkü akıyor, kayboluyor. Ama oraya yazdığınız soruları biz seçip cevaplayacağız daha sonra. Ee, şimdi izleyici sayısı da bir sabitlendi. Yeni gelenler de olur. Mesela kalpler geliyor. Evet kalp verebilirsiniz. Beğendiğiniz bir anda ve hemen biz onu görüyoruz. Yani dedik tamam doğru yolda gidiyoruz deriz. Ee, şimdi ilk defa izleyenler olabilir. Gelecek Bilim'de izliyorsunuz. Gelecek Bilim'de bir bilim iletişimi platformu. Gençler tarafından kurulmuş. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan, gerçekten kurumsal bir e, organizasyon, bir bilim iletişimi platformu. Hem YouTube'da hem Twitch'te hem Instagram'da birçok yerde bizi bulabilirsiniz. Her yerde farklı içerikler var. Arşiv YouTube'da ama. Yani YouTube.com bölü Gelecek Bilim'de arşiv, yazı okuyacağım derseniz bizim makalelerimiz var. Onları da gelecekbinde.net adresinden okuyabilirsiniz bizle tanışmak için. Oradan e, hakkımıza daha fazla bilgi alabilirsiniz. Gönüllülerimiz arasına katılabilirsiniz. E, 50'ye yakın gönüllümüz var. E, her yaştan, her meslekten. Öyle o kadar tanıtmış olayım. Zaten izliyorlar kanalı. Şimdi ben sözü Gözde'ye vereceğim. Gözde ee, neler yapıyorsun öncelikle? Nasılsın, iyi misin? Hayat nasıl gidiyor? Süper, çok güzeldi. Yani çok güzel böyle bir gelecek bilimde ilgili şeyler de söyledim. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle benimle bugün konuşmak istediğin için böyle yani benim gibi insanlarla beni tanıttığın için bir şekilde. Hayat güzel gidiyor. Biraz da zorlu gidiyor bugünlerde. Doktorumun son altı ayına girdim ben. E, ve böyle aynı anda hem tez yazma hem de son deneylerimi tamamlama sürecindeyim. Bu sebepten kaynaklı biraz yoğun. E, böyle uzun saatlerde çalışma, celapta, e, laboratuvarda uzun saatlerde boyunca deney yapma. Aynı zamanda makale okuma, deneylerin sonuçlarıyla ilgilenme. Yani böyle bayağı nefes almadan çalıştığımız bir süreçti ama mutluyum. Güzel yani üç yıllık emeğimin, üç buçuk yıllık emeğimin sonuna geliyorum artık. O yüzden... Böyle heyecanla bitirip bir sonraki adıma geçmek için dört gözle bekliyorum açıkçası. Süper. Havalar sen Delft'tesin. E, aynen Delft'teyim ben. Hı, -hı. Delft Teknik Üniversitesi mi? TV aynen Delft, Delft Teknik yani TU Delft, Delft e, e, it, no cancel. Um, e, bir, bir şey geldi de telefonu kusura bakma o yüzden böyle ona bir yo, cancel yo, kaldım. Aynen ben de t, Delft University of Technology, Delft Teknik Üniversitesi'nde. E, doktora yapmaya başladım üç buçuk yıl önce. Delf'te de yaşıyorum böyle. İşte buradan önce de Almanya'daydım. Altı ay boyunca 6 aylık bir küçük bir e, internship yapmıştım. Ama Hı. üç buçuk yıldır buralardayım. Yani evet. 20 dakikalık uzas birbirimize. Aynen. 20 dakikalık mesafede. Ben de Leiden'dayım. Aynen. Hani bizim izleyicilerimiz bilecektir. Radyolarını yeni açanlar için tekrar <gülüyor> edelim. Gelecek Bilim'de izliyorsunuz. Bir bilim iletişimi platformu. Bizi bütün sosyal mecralarda Gelecek Bilim'de adıyla Bulabilirsiniz, tanıyabilirsiniz. Gelenler de arttı bu arada. Birazcık evet. yavaştan alıyorum o yüzden. Hani başını kaçırmasınlar Hı -hı. diye. Ee, şimdi bu Instagram serimiz Instagram'da olacak, kaydı olacak eğer foto telefon evet. gümlemezse. Ama Instagram'da arşivi açtım. Yani arşivi al dedim ve download dedim. Gümlemezse bir şekilde ben kaydetmeye çalışacağım ve YouTube kanalımıza atacağım ama ne zaman atılır ne olur bilemem. Canlı izlemeniz daha garanti. Hiçbir şey kaçırmadınız Bahadır Bey. Yeni katıldım demiş. Hiçbir şey kaçırmadınız. Herkes de gelenler de var. Herkese selam olsun. Şimdi Aynen. ne yapacağız? İki aslında Instagram serisi var. Bir, birinin de müjdesini vereyim. Doktora günlükleri Hı. diye, kayda geçsin. Bir Instagram güncesi yapacağım. Doktora günler, günlükleri diye. Burada sadece ben değil, ben de doktora yapıyorum. Ben değil, Burak, sen, bizim başka DELF'ten tanıdığımız arkadaşlarımız veya dünyadan Türk doktora yapan arkadaşlar hayatlarının ...başı olabilir, mesela senin gibi sonuna yaklaşıyor olabilir... ...benim gibi en başında olabilir... ...gündelik hayatlarında... ...bir bilim insanı, yeni başlayan bir bilim insanı... ...neler yaşar, ne gibi zorluklar yaşar... ...başından neler geçer... ...onların öykülerini hikaye anlatır gibi... ...hani günlük yazarsınız ya... ...sevgili günlük bugün başımı şu geldi labda... ...ve şöyle çözdüm falan... ...işte bugün danışmanın beni sinir etti... ...Allah kahretsin onu falan... ...böyle şeyler de olabilir... ...tamamen gelecek gününde Instagram özelliği... special bir şey olacak... Biz bunları koleksiyonlara, yani bizim profilimize girip koleksiyonlar var aşağıda. Oradan tekrar izleyebilecekler. Ara ara bunların sırayla bölüm bölüm gelecek. O bir ayrı bir seri. Bu seride de senin gibi genç e, araştırmacıları, bilim insanlarını alıyorum, sohbet ediyoruz. Konulara girmeden, ağır şeylere girmeden amaç şu, bilim insanı da insandır, onun hayatı da nasıldır, ne özellikleri vardır ee, soru sorulabilir, yaklaşılabilir, uzak değildir. Yani sen fil dişi kulende deney yapan bir e, fizikçi değilsin. Yani hiçbir bilim insanı değil. Yakınlaştırmak aslında. Instagram'ımıza kadar getirmek. Ee, şimdi bunları dedikten sonra şunla başlayalım Gözde. Sen bize hikayeni anlat. Özellikle fizik alanında bir kadınsın. Onu da geleceğiz ayrıca. Oraya ayrıca hmm. gireceğim. Ama sen kendin gözde sağlam olarak hikaye nerede başladı? Ben şeyden istiyorum. Ne zaman bilim insanı olmaya karar verdin ve bugüne kadar bize anlat bakalım başından neler geçti. Süper. Ee, zor bir soru sordum. Bilim insanı olmaya ne zaman karar verdin bilmiyorum. Ama şey çok iyi hatırlıyorum böyle e, 9-10 yaşlarında çok fazla TÜBİTAK kitapları okuyordum. Böyle TÜBİTAK'ın e, işte bilim insanlarının öykülerini anlattığı, işte bilimsel deneyleri anlattığı kitapları oluyordu. Onları olup okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Böyle çok, ilgi, çok ilgimi çekiyordu bilim dünyası. Ve ondan sonra böyle fiziğe, matematiğe de çok ilgilenmiştim ortaokulda. Lisede bugün biraz daha aslında mühendislik alanlarına da kaymaya başlamıştı. Böyle makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği. Onlar da böyle e, bayağı ilgimi çekiyordu. Böyle elimle oynayabildiğim, düşünebildiğim ve hayal edebildiğim şeyler her zaman çok ilgimi olmuştu zaten. Zaten bunların hepsini toplarsın aslında. Çalıştığım alanlarla da çok ilgili. Ama e, asıl böyle fizi yani fizikçi olmaya kar verdiğim zaman sanırım üniversite ikinci, ikinci yılda her ne kadar ODTÜ fiziğe girip Birinci yılım geçmiş olsam da böyle. ikinci yılda aldığım derslerle beraber e, böyle fizik çalışmalarına dair olan ilgim bayağı artmıştı diyebilirim. Özellikle seçmeli derslerle beraber daha artmıştı. ve Daha sonra böyle işte ikinci, üçüncü yılda almaya başladım. Tam hatırlamıyorum şimdi, yanlış da olmasın ama. E, o zaman böyle, ''Aa evet ya ben deney yapmayı seviyorum. E, de böyle de fizikçi olmayı seviyorum. Belki olabilirim.'' falan dediğimi hatırlıyorum. Ama şöyle cümlelerim de vardı yani. O yüzden hani Böyle birinci yılda, ay ben fizikçi olmayacağım, bırakacağım, işte gideceğim hmm. artık falan. böyle Onu hatta bazen yakın arkadaşlarım şey diyor, hani bilmiyorum Gökçe izliyor mu ama şey diyor böyle, hiç tahmin edemezdim senin doktora yapacağını, hiç böyle şeyler söylemiyordun hazırlık derken, hmm. yani işte üniversite birdeyken. Zaman değişiyor, insanın e, ilgilendiği şeyler de değişebiliyor o zamanlar. Ama sanırım üniversitede böyle daha çok o bilim aşkım kabarmıştı. Böyle laboratuvara hmm. falan girmek çok benim ilgimi çekiyordu. Ondan sonra da böyle kodlar yazmak, malzemeleri anlamak, deneyleri anlamak. Bunlar benim böyle bayağı ilgimi çekmişti. Öyle diyebilirim. Peki bir e, anladığım kadarıyla seni asıl böyle e, şey yapan, sürükleyen, güç veren merak. Yani küçükten beri merakının peşinden e, gidiyorsun. Tabii. Bu aslında çok bizim için çok veriyor. önemli. Bir bilim insanı nasıl yetişir? Yani ne yapıyor da bilim insanı oluyor? Mesela TÜBİTAK kitapları dedin. Hı -hı. Bu yani şey olamaz artık hani tesadüf olamaz. Birçok bilim insanı da bugün bizim neslimize baktığında aynı şekilde ben de bunları okuyarak e, değil, büyüdüm. Değil Bunlar bize e, şeyi veriyordu yani bilgi cool bir şey ya. Bilgi havalı bir şey. Bilme, başkasının bilmediğini bilmek güzel bir şey. Önce öyle başlıyor sonra daha da merak ediyorsun. Her okuduğun bir şey daha, daha da merak ben ediyorsun. Ben. Yani bir kitabı bitirdim ben artık aysız kıldım. TÜBİTAK kitablarına hani başka bir şey alıyorsun. Ve Aynen. o kadar çeşitliydi ki ben mesela şey hani, Mucitler diye bir kitap hatırlıyorum. Ee, arkeoloji diye hatırlıyorum. Biyoloji diye hatırlıyorum. Buna da galiba Aynen ha. yıldızlar işte mesela Mercury'yi onu hatırlıyorum. Ondan sonra Einstein hani Hı. Tesla böyle ünlü fizikçilerin hayatlarını okuduğumu, onların o deneyleri nasıl yaptıklarını falan hatırlıyorum kesinlikle. Ve resimliydi kesinlikle. Ya onlar. Onu çok seviyorum. Yani çizimliydi, resim de değil. Aynen. İllüstrasyonluydu. Çok da güzel ee, sayfalar yani böyle kitap gibi değildi. Okuyordun ama bir resim var, bir görsel var. Oradan bir ok çıkıyordu. O nedir? Şu Bilmiyorum. nedir falan. O, o çok hoşuma gidiyordu benim. Bir şey diyordun? ha Sen merak dedin ya, o konuyla bence çok doğru bir şey söyledin. Hani ben böyle küçük yaşlardan beri zaten hep bu neden böyle, bu neden böyle oldu? Mesela bir şey oluyordu, yani hatırlıyorum böyle geçmiş zamanlardan. Bu neden böyle dedi, bu neden böyle davrandı? Mesela benim diyelim ki yemek yapıyorsun, demir kaşığı tuttun. Benim elim neden yandı mesela değil mi? Demir kaşığı bıraktığında tencerenin içinde çünkü ısıyı yalıt kalmış. Demir ısıyı yalıtıyor. O da mesela benim elim neden yandı gibi böyle hani çok çok temel soruları çok sorduğumu hatırlıyorum. Bence zaten iyi bir bilim insanı da iyi soran, iyi sorabilen bir insandır. Yani iyi, iyi sormak evet. çok önemli bir bilimde öyle söyleyeyim yani. Ya bir görüşe göre zaten abi şey var. Direkt olarak yeni doğan çocuklar e, belli bir yaşa kadar e, nasıl diyeyim bilim insanı olarak görülüyor. Yani e, uzmanlar hani bir evre var e, bir çocuk onun merakı ölmeden yani bir hmm. bilim insanıdır. Küçük naif scientist diye geçer yani saf bilim okay. insanı. Nedir? Çocuk alır bakar böyle böyle bebekler pat diye atar aşağı oyuncağı koyarsın atar aşağı. Yani deniyor aslında. Ne olacak? Aynen. Atınca düşecek mi? Aa kütle çekimi var. Yani yer çekimi var. Tabii şey demiyorum. Hmm, kütle çekimi var demiyor da şey öğreniyor. Ben bunu vurursam düşer. İşte ata diyor ya soba sıcaktır falan yandık. Yani aslında senin de o şekilde herkesde bu var bir kere. Onu söylüyorum. Çünkü o şekilde yaşamayı öğreniyorsun. Hayatta kalmayı öğreniyorsun. Hı hı, bunu bilmen var. Ama nerede köreliyor? Yani bazı insanlar için aslında bilim insanları çocuk kalanlar diyebiliriz. Çünkü bazı iyi bilim insanları için diyelim özellikle çocukluğunu o merakı kaybetmiyor. Hani yani. memuriyet gibi bilim insanı da olursun. İleride sorayım onu. Hani hikayeni bölmeyeyim ama. Yani şunu diyeceğim. Merak senin için önemliydi. Ve bu merakının sorularını sorabiliyordun. Peki bir şey soracağım gözle. Cevap veren var mıydı ailende çevrende yoksa sen mi buluyordun cevabını? İkisi de vardı Cevdet ya. Yani ben hani ailem, e, annem ev hanımı böyle hani üniversite eğitimi görmedi ama mesela annem birçok başka sorularıma cevap buluyordu. Mesela belki bilimle ilgili değil de hani. Mesela annem beni çok iyi dinliyordu. Çok iyi bir dinleyiciydi. Ben mesela çok soru soruyordum. Onu mi aslında sana. Hani sen dedin ya hani her insan aslında meraklı. Ya mesela kimse benim önümü gerçekten kesmedi bence en önemli şeylerden biri. Yani bence bu iyi bir faktördü. Çünkü ben çok böyle soru soruyordum, çok konuşuyordum. Böyle çok anlatıyordum, hani böyle anne bu böyle oldu, neden böyle oldu diyordum falan mesela. Böyle şey demediler, bu çocuk da çok geveze, işte çok zor sor yani soruyorsun demediler. Yani ama, Hala da diyordu. diyorsun. <gülüyor> ama beni durdurmadı. Ama beni motive ettiler yani hani. Hı. Ben böyle mesela çok hırsızlı olduğum zamanlarda, böyle çok çalıştığım zamanlarda. Ay aman çalışma, şöyle olur, böyle olur demek yerine tabii ki işte. Yani ellerinden geleni yaptılar o anlamda söyleyebilirim. Her ailenin Hı. yaptığı gibi. Ama böyle kimse de beni köretmedi yani. Hani mesela hocalarım da böyle destek oluyorlardı işte lisedeki mesela lisedeki fizik hocalarım çok destek olmuştu. Ondan sonra ortaokuldaki fizik hocam da kadın bir hocamdı hatta böyle rol model gibi görürdüm onu Hı. ondan sonra. Onunla mesela ben böyle çok fazla fizik, yani ablam öse hazırlanıyordu ben liseye. Ablamın böyle fizik sorularını çözüyordum ben gizli gizli götürüyordum mesela onla. O böyle çok şaşırmıştı, aa sen gerçekten hani fiziğe ilgim var hani bu alanda gitmelisin falan dediğini hatırlıyorum mesela. Ya bak o çok ilginç. Çünkü bazen ne oluyor? O alana ilgini sen erkenden bulmuşsun. Aynen devam etmiş. Aslında biraz şey bir e, eksepsiyonel bir vakasın sen. E, i̇stisnai <gülüyor> bir vakasın. eksepsiyel bak güzel Fransızca dedim. Bu geldi aklıma. Şimdi şey var. E, sen istisnai bir vakasın. Çünkü şöyle bir durum var. Birçok insan yani öğrenene kadar diyor ki yani fizik e, o kadar bilmeyebiliyor, merak etmeyebiliyor. Sen ta eskiden beri fizik, fizik diye aslında severek Yapmışsın. bunu şunun için diyorum ya benim böyle bir alanım yok ya da benim istediğim şeye ilgimi kaybettim bu da olur çok oluyor yani çok Tabii sonradan de da mi? değişiyor bir hoca sizi genelde bir öğretmen bir rol model ya da okuduğunuz bir şey izlediğiniz bir şey ne yapıyor bir anda o alana kayıyorsun öyle çok insan mesela bölümünü yarıda bırakıp daha sonra giden bir örnek veriyor mesela kendi alanından bildiğim için sen Tabii de ki. senin alanından var sever örnek üstün dökmen fizik bölümüne giriyor Hacettepe'de ...fizikten psikolojiye geçmek istiyor. Şeyin son günü artık yapmıyorlar dekanlar falan. Oturuyor böyle, hikayesi vardır onu anlatır kitabında. Oturuyor böyle, geçen işte dekan, psikoloji bölüm başkanım hatırlamıyorum şey diyor... ...olum sen niye hani üzgülsün böyle böyle diyor. Nedir ya tarih geçmiş ben alıyorum seni madem bu kadar istiyorsun diyor ve... ...fiziği bırakıp psikolojiye giriyor. Bugün üstünü dökmen diye, hani profesör doktor üstünü dökmen diye birisi var yani kitapları yaptığı programlar Aynen. yetiştirdiği insanlarla kaybedecektik onu. Belki çok kötü bir fizikçi olacaktı. Çok iyi bir psikolog olacağına. O yüzden onu şey yapmayın. Sonradan da gelebilir e, Gözde'nin dediği şey. Onu demek istedim. Peki şunu diyeceğim Gözde. E, liseye de geldin. Meraklısın. Devam ediyorsun. Hı hı. Peki. Şimdi birçok insan tercih dönemi. Aynen. Ne oldu da liseden sonra? E, yani bir kere şunu söyleyeyim. ÖSS'ye şu bölümü kazanacağım diye mi çalıştın? Yoksa ben iyi puan alayım, elimde opsiyon olsun diye mi çalıştım? Yok, öyle çalışmadım. Ben diyordum ki, ben iki bölümü tercih edeceğim diyordum. Ya otü makine, Hı. ya otü fizik diyormuştum. Açık Hı. konuşayım. Otü de puanım yetmiyordu. Ondan sonra ben de demiştim ki, otü füze yazacağım, tutarsa tutar tutmazsa seneye bir daha hazırlanacağım demiştim. Ama ben otü yazarken ilk tercihimdi. Otifizi yazarken herkes şimdi bunu da tercih döneminde olanları anlatıyorum ya da böyle çevresinde eşi dost olan herkes için hı hı. herkes hala yani böyle herkes bana sen hiç bulamazsın işte öğretmen bile olamazsın işte zaten öğretmen olmak da çok zor ne iş yapacaksın işte böyle bayağı hani demotivatıcı böyle destekler destekli mi şeyler de şeyler şeylerde olmuştu. Böyle hani, bölümü şey oluyor mu merakından soruyorum fizyeye girdim bitirdim formasyon almadan. Fizik öğretmeni olabiliyor Yok, mu? Yok olamıyorsun. Sadece dershanelerde olabiliyordun benim zamanımda. Şimdi değişmiştir yani. 7 yıl tamam. ÖSS'e gelir. 12 yıl oldu neredeyse. Ay yaşlanmış bir yerde. Oradan ya ben ne ben neye girdim ya? YGS, LYS'ydi benim adımda ama biz bir yerde onu ÖSS'ye sabitledik ve kullanıyoruz artık. <gülüyor> Anladılar onlar işte. Neyse evet. üniversiteye giriş sınavlarında hani böyleydi ve puanım düşük gelmişti böyle sınavda kötü bir e, sağlık problemi yaşamıştım. Hani böyle panik olmuştum falan böyle Son işte Hı -hı. vücudum etkilenmişti. Hani şey demiştim hani ben yazacağım tutarsa tutar tutmazsa da hani ben seneye bir daha hazırlanacağım tekrar makine mühendisliği için. Elektrik elektronik mühendisi için belki. Ama makineydi yani. Elektrik elektronik pek söylemiyordum. Her ne kadar şimdi hmm. elektrik devreleriyle daha çok çalışsam da o zaman pek söylemiyordum yani. Öyleydi. Süper. Bu arada Ottu dedin. Yani niye Ottu diye sormayacağım ama çok uzun hikaye. İkimiz de Ottu'yiz. Yayını Bona bağlamamak için sormuyorum Aynen. ama. Ankaralıydık ya öyle söyleyeyim bir de Ankara'lıydı yani. O yüzden. Yani. Aha. <gülüyor> Ay göz <gülüyor> gidemezdim. Tercih... ODTÜ tercih yayınımız var YouTube.com bölü gelecek bilimde de özel bölüm orada hocalar falan çok güzel anlattı yani niye ODTÜ falan filan oraya yönlendirelim bayağı 40 dakikalık falan bir saat bir bölüm çok güzel ee, hem öğrenciler hem aday öğrenciler hem de bölümde hocalar fizikten falan hocalar da vardı onları Süper. izlesinler sen demek ki kafana koydun ve fizikte geldi ee, insanların demelerine de şey yapmanı anladım kadar ailen orada desteklemiş seni yani aynen, tamam aynen. yaz kızım demişler herhalde Evet yani ailem o konuda hani gerçekten çok desteklemişlerdi. Hani bu senin tercihin, senin hayatın. Sen bunu yaşamak Hı. istiyorsun, bunu okumak istiyorsun. Eyvallah hani sen istiyorsan yaz tabii ki Hı. demişlerdi. O yüzden hani onlar hep böyle destekliydi Hani master doktora tercihlerimde de böyle. Hı. Yani şimdiye kadar... Peki bir şey olmadı geçiyorum. mı? Tamam, İçi, dışı böyle demiştir de içinden hani belki sonradan konuşmuşsunuzdur, orta ortaya çıkmıştır. İçimden hani ya tamam bu kendi hayat dedik ama kız yazık şimdi işsiz kalacak falan endişeleri yok muymuş hiç anne baba olarak? Ya onu vallahi şimdi bilmiyorum izliyorlar bu da <gülüyor> yazsınlar yorumlara yazsınlar. Aynen ya izliyorsanız yazın. <gülüyor> Şaka bir yana ya sanırım hayatlarında bence şey olmuştur büyük ihtimal böyle bir e, merak ettikleri bir şüpheye düştükleri ya bu kız da iş bulabilecek mi bak fizikte okuyor ama hani yapabilecek He. mi falan dedikleri zaman olduğunu ...tahmin ediyorum. Hani böyle çok söylememişlerdi ama Hı -hı. hani böyle yani mesela şey falan tutuyordu işte. Böyle başka mühendislikler tutuyordu Ankara Üniversitesi, Hacı Tükür Üniversitesi'nde falan. Hı -hı. Hani ben böyle yazmadım onları. Böyle şey demişti babam işte. Yani belki üzülebilirsin sonra bu mühendislikleri yazmadım falan. Ben böyle hayır işte. Yani biraz e, böyle e, antisempatik de olmasın. Böyle bayağı şey demiş ben. Hani ben o türlü okuyacağım o kadar. Hani beni ilgilendirmez hani başka üniversitede. Evet ablam yazdı bak Hacetepe İstatik ha. yaz diye ısrar Aynen. bak itiraflar geliyor. Aynen. Ablana selamlar. Bu arada gözü de e, şeye kadar getirelim. E, Ottü fiziği bitirmene kadar getireyim hikayeyi. Çete tamam. döneceğim. Orada bir ara verelim soru cevaplayalım sonra hikayeye devam edelim. Fizik okurken Ottü'de okay. e, zor olduğunu biliyorum. 4 senede bitirmenin Aha. zor olduğunu duydum. Orayı bize bir hızlı geç yani Ottü fiziği bir Tabii bitirelim. Ki. <gülüyor> o fizik çok keyifliydi çok güzeldi benim açıkçası böyle e, çok severek böyle yani şimdi baktığımda en güzel yıllarımış dediğim zamandı. çok zordu ama böyle çok paylaşımcıydı Gökçe'de buradaysa böyle Gökçe'yle falan çok keyifliydi ve böyle diğer fizikçi arkadaşlarımla Gökçe bir sınıf arkadaşın mı? Aynen o ha. Gökçe sınıf arkadaşım onunla da bir, bir bölüm yapalım o da endüstriye kayanlardan bir de fizik fizik okuyup endüstriye Süper. kayanlardan <gülüyor> Gökçe'yi davet edelim şaka ha. bir yana e, zorluydu şimdi zorlu değil demeyeceğim yani ama böyle gerçekten ablamın da ya, kararlıydım yani ve Aha. böyle bu e, Burs alıyordum ben. Ee, Bursa aldığım için de 4 yılda bitirmek zorundaydım. Yani açıkçası hmm. zaten uzatma bir, bir şansım yoktu yani. Hmm. Hani o yüzden böyle bayağı dişimi tırna... İlk yılım çok kötü gelmişti ama biraz böyle çünkü işte... Ha, onu söyleyeceğim. GPA kaçtı şimdi? Söyleyin. Neyle mezun <gülüyor> oldun? GPA'nin ne? O... Ne var GPA'yı? Burada şimdi Hayır bak bunların hepsi örnek. Bak şimdi anlattığımda... tabii canım doğru söylüyor. <gülüyor> doğru Hemen dur. Hemen toparlıyorum. GPA'im çok kötüydü. Ondan sonra ilk yılda böyle bayağı kötüydü, D.D.'lerin falan sırayla, çünkü ilk yılda böyle fizikçi olma, ilk, ilk dönem böyle işte gelmişsin O böyle, böyle işte hani kafan, aklın bir yerlerde, anladın mı böyle o üniversitenin ha. güzel şeyleri. E, bir de böyle ben e, serbest dalışla başlamıştım, o serbest dalış benim böyle o deniz tutkumu, o böyle suyu olan e, büyük aşkımı çok tetiklemişti, o yüzden böyle Ay aman ben fizikçi olacağım, serbest dalışçı olayım böyle gibi kafalarım olmuştu bir süre. O biraz GPA'mı düşürmüştü. Ama sonra A. toparladım sonraki şeylerimde. Ama genel olarak GPA'm zaten düşük. Hani düşük. Mezuniyet GP, GPA'i ne? GPA bu arada. 2.70. Şimdi, 2.70 değil, bak, bak bu çok Ama önemli. Ama bak bunun arkasında kötü üzü üzücü bir hikaye var. Onu duymak ister misin onu bilmiyorum. <gülüyor> Dur ben ben e, didaktik şeyimi yapayım ona vereceğim sana. Şimdi bak niye bunları soruyorum? Çünkü ee, ben Harvard'dan fizik doktorası yapan Furkan Öztürk'le de yayın yaptım, selam olsun ona belki izliyordur. Şimdi şöyle bir şey var, bak eskiden fizik istiyormuşsun, severek yapıyorsun, bölüme severek girmişsin. Şunu göstermeye çalışıyorum, sevdiğiniz bir şey olabilir, illa yapabileceksiniz demek değil. Gene sizi zorlayacak, gene çalışacaksınız, gene üzebilecek kararlılık hani onu örnek alsınlar bir. 2 ÖSS'de işte mühendislik gelmeli, fizik geldi. İnsanların demesine rağmen istediğini yapmışsın. İkinci hani önemli nokta. Üçüncü önemli nokta da GPA düşük olması her demek demekti. GPA great point average. Not ortalamanız. Dört üzerinden. 2.28-2.70 evet. diyorsun. Normalde bakıldığında iyi bir GPA değil. Ama hep bunlar görecelidir. Fizik bölümüne göre. O fiziğe göre nasıl bir GPA diye bakacaksın. Bir. İki de Aldığın not senin o alandaki yeteneğini, bilgini ne kadar yansıtıyor. Her zaman yansıtmıyor. Aynen. Ki sen şu an e, çok önemli bir yerde yani fizik alanında önemli bir o, üniversitede doktora yapıyorsun, master'ını yapmışsın. Yani bunlar hep önemli oralara geleceğiz. Bunu şunun için diyorum ah benim GPM kötü öldüm bittim demesinler. O anlamda örnek alsınlar diye Aynen. sordum aslında. Yok yok iyi yaptın kesinlikle. Ee... Hikayesi ne? Üzücü hikayesi, hikayesi. onu merak ettim. Üzücü em. hikayesi kötü ya. Dur anlatayım hemen. Bunu pek anlatmamıştım Hı. aslında. Başka kuantum teknolojileri de YouTube videosu yapmıştık böyle. Bilenler onu da şey yapsın ama onda şey ona söylememiştim. Böylece bizim biz de meydan okudu. Bölüm ne bölümden... yönden zordu? Açar mısınız dedi. Tabii ki açarım. Belki ikisi bir bir cevaplarsın onu ha. Ha bölüm ne yönden zordu? Dur onu Hı. şimdi toparla. Onu ona e, şey yapacağım. E, ee, ne diyeceksin? <gülüyor> arkadaşım Selemi. Selemi Hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Dağıldık ya. Çok güzel dağıldı. sen üzücüyü kendin Şimdi ben e, böyle bölümde tabii yani böyle o fizik çok keyifliydi. Çok güzel bir bölümdü. Gerçekten çok şey öğrendim. Bu, özellikle hani ben İsviçre'de de Almanya, burası yani birçok e, Avrupa'nın birçok yerinde Amerika'da hiç eğitim göremedim maalesef. Ama Avrupa'nın birçok üniversitesinde Yaz okulları, kış okulları falan katıldığımda gördüm. biz gerçekten iyi bir o fizikte. Hani böyle biraz zorlandık, canımız yandı. O, o kütüphanesine çok gece 11'lerine kapat, kapatılana kadar kaldık, son otobüslere koştuk, ego otobüslerine. Ama e, hani şey oldu, ne derler ona, değdi yani hani. E, ve ama şöyle oldu tabii, benim ilk yıl kötü olduğu için bölüm ortalama. E, böyle bir şekilde ben 3. 4. de ağları alsam da toparlayamıyorum yani en fazla toparlayabildiğim 2.70 oldu. Ve ben böyle son yıla geldiğimde master yapmaya karar verdim. Böyle bir tane yurt dışına işte travel scholarship aldım, İtalya'ya falan gittim. Böyle baya artık research'e, araştırmaya olan ilgim artmıştı baya. Ondan sonra tabii bölümümde master yapmak istiyorum yani. Ee, uzun lafın kısası, bölümümde düşük e, o not ortamı olduğu için kendi bölümüm beni master kabul etmedi. Bu da böyle de öyle bir hikayem var, aynen. Ondan sonra ben çok üzülmüştüm. Çok ağladım yani. Ee, böyle çok çok zoruma gitmişti <gülüyor> açıkçası. Şimdi gülüyorum ama hani böyle beş Annem, yıl... babam izliyorsa onlar da biliyor. Ben de çok ağladım. Aynı yollardan geçmişiz. Bak o... Gerçekten bunu caiz. bilmiyordum. Evet. Ondan sonra böyle şeydir yani hani böyle... Ya şey çok kötü olmuştu. Sonra MNT'de yani mikro ve yaptım. İyi ki de orada yapmışım. Çünkü şu anda çalıştığım şey daha yatkın aslında bakarsan. Ama Hı -hı. yani mesela tüm arkadaşlarım, bölüm arkadaşlarım fizikte kaldılar ve fizikli yapıyorlar. Mesela onlar hep beraber ders alıyorlar. Hepsi beraber çalışıyor. Bir de mesela... bildiğin yer, tanıdığın yer, okudu hep arkadaşların orada aynı bölümde devam ediyor. kesinlikle. Aynen öyle sesle. ama hani ben şey, e, ne derler ona, ben şey yapıyordum. Böyle gidiyordum, mikro, MNT işte orada bölümde ders alıyordum. Ondan sonra, abla tamam, duygusal <gülüyor> <gülüyor> şeyleri... Altlar içini dökmeye başladı, yandık. <gülüyor> Şaka bir yana şey, e, böyle kötü olmuştum yani, hani böyle kendi bölümümden kaynaklı, yani kendi bölümümden kabul edilmemek, böyle biraz üzmüştü beni yani ve çok büyük bir pişmanlık getirmişti bana, hani keşke çalışsaydım, şöyle olsaydım, böyle olsaydım diye. Ama yılmadım. Yılmadım, çalıştım, bir tak projesi yazdım, onları da anlatalım, ikinci de birazdan kapatalım. Şöyle söyleyelim, evet. kapatalım o zaman bunda hani hani bizi dinleyenler ya da ileride dinleyecek olanlar varsa, eğer bir şey istiyorsanız, kalbiniz onu yapın, hani bu, bu gitmen gereken yol ya da... sadece meraklıysanız ve denemek istiyorsanız, hayat size o şansı verdiyse, gidin peşinden. Gerçekten. Yani çünkü en güzeli, evet. herkes çok genç, hani üniversiteden mezun olduğunda çok gençsin, üniversitede çok gençsin. Denemek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, herhangi bir şey varsa peşinden koşun çünkü en hiçbir güzel zamanlar hiçbir şey için zamanlar, geç değil diyorsun şey geç Bak, değil. Zeynep Kan demiş ki benim tam olarak uyanmam ve sorgulamam 9. sınıfı geçti şu an 11. sınıfım lise 3 herhalde ama geç kalmış hissediyorum hiç geç kalmadın erkensin bize göre işte yani Gözde'nin hikayesine, bizim hikayemize erkensin hiçbir şekilde geç kalmadın onu da unutmuyorum yani komentleri kaçırmamak için Şimdi şeyi soracağım. Ottü'yü bitireceğim. O yüzden bölümü ne yönden zorda açabilir misin? Onu aç. Soru cevaplayalım. Kapatalım. Tabii İkinci ki. bölümde de hiçbir yere ayrı mı? Bugün yine yani. Hani hemen be, be, bir dakika arayla bir daha açacağız tamam. ki bölmek Tol kolay olsun Aynen. diye. Oradan da yurt dışına hani gelişine bağlayacağız. Master'ın doktorana. Lütfen. Ama şunu soralım. Neden e, zor? Bir de iki, üç tane sorun var. Dört olmuş. Şu question kısmını atıyorlar ya onları kaybetmedim. ...onları hmm. cevaplayacağız hiç merak etme sen. Tamam. Bölüm ne yönden zordu onu bir aç bakalım bize. Ya bölüm şöyle zordu... ...fizik okumak, fizik çalışmak... ...tabii yani hani e, bir yanlışım olursa... ...şimdiden hiç kimseler kusura bakmasın ama... ...fizik okumak, fizik e, kendi çalışmak... Kendi yönünden değil. anlatıyorsun canım yanlış yok. Senin deneyimin yani. E, çok detaylı... ...analitikal... E, ...düşünce yapısı... ...böyle hani her şeyi yani o kağıda yazdığınızda... ...sınav kağıdını yazdığınızda... ...ne yaptığınızı bildiğiniz, nasıl çözdüğünüz bildiğiniz... Ee, bir bir bilim dalı benim gözümde. Hani bugün met hocanın da hmm. şeyini gördüm Twitter'ın. O da aynı şeyi söylüyordu. Hani yani e, hani analitik düşünme, mantık her şeyi mantık içerisinde çözme, her şey bir bilimsel bir veriye bağlı tutma e, biraz ilk başta oturtana kadar o o düşünce yapısını oturtana kadar zor bir şey. Ama o düşünce hmm. yapısını oturttuktan hani bir, bir fizikçi burada da mesela biz hep diyorlar işte bir fizikçi gibi düşünmelisin, hani bir fizikçi gibi hmm. tepki vermelisin. Ee, diyenler oluyor. Hani o düşünce yapısını oturtmak biraz başta zor. Yani ben bir tane bekli short kormadım diye 30 puanımı gittiğini biliyorum yani. Ekli yazarda mesela hmm. sınav kağıdında. Onlar hani... zorluyor değil mi? Çok hayal kırıklığı oluyor. Aynen. Yani çünkü hani bilmiyorsun. Hani sonra mesela şey olmuştu. otüde de böyle hani mesela İngilizce anlatıyordu hocalar. Benim böyle ilk, ilk her ne kadar hani İngilizcemin iyi olduğunu düşünsem de kendi içimde. hani anlamadığım zamanlar oluyor. Mesela ilk önce bir dil bariyerini aşıyorsun. Ondan sonra Hani dil, dil anlamında zorluk çekenler için. Ama genel olarak hmm. da yani böyle e, şey zorlu. Yani bilmiyorum dersler de zordu. Yani sınavlar da zordu. Çok ödev vardı. Yükler çoktu. İşte çok proje yapmamız, deney yapmamız gerekiyordu. Ama e, yani herkes yapıyor bir şekilde seven herkes. Ben seven herkesin bitirdiğini başarıyla gördüm yani. Ve şu anda da çok iyi. Evet. Derdeler. Süper. Sana kalpler yenmiş. Pınar e, evet. Ay, ayos. E, tanıdığın herhalde. Gözde evet ama demiş. bunlar da çok güzel platformlarda e, eğitimler yapıyor Türkiye'de. Ta, oğlum, profiller burada takip etsinler. Şimdi bir soru Aynen. 17 dakika önce gelmiş. Ekrana gelecek. Evet. Lise son öğrencisiyim. Almanya'da fizik okumak istiyorum. Fakat korona süreci bunu nasıl etkiler? Bunu ikinci bölüme cevaplayalım mı? Bir daha daha, daha geldiğinde hemen yaz. Çünkü yurt dışına geçeceğiz. Bir sonraki soruya geçiyorum hemen. Hem GPA düşük mezun olduktan sonra TU DELF'te geçişin hikayesi yine Hemen. ikinci bölümle ilgili. <gülüyor> ee, bakalım. Bu ne güzel sorular geliyormuş ya. Ben bu özelliğini bilmiyordum istedim. Soruları evet buraya yazın kaybolmuyor. Yayına da kaydı geçiyor. Kara delik teorisini ilerletirken kuantum teorisini içine herhalde içine katacaklar mı? Bu, bu sorunun e, cevabı bence bu platform aşağı diye düşünüyorum. Ya kısa cevap ver. Yani evet veya hayır de detay önemli değil. Yani... ...ben cevap ver... Yani, ...yani bilemiyorum çünkü şey ya, hani... Kara delik kara delik yani kuantum... ...teorisinin e, nasıl diyeyim... E, ...yani kara delik Einstein'ın falan... ...öngördüğü bir şey değil mi? Ben cahil olarak... ...soruyorum bu arada. Yani Higgs bozondan hani kara delikten... ...bahsettiği sanırım o. Yani kuantum... ...teorisiyle yani şöyle söyleyeyim... ...yani kuantum sistemlerindeki... ...yani baktığımız şeylerin hepsi kuantum mekaniğine dayalı. Yani kuantum tamam. mekaniğine ya o çok, bir, çok... Mi, yani düşük şeyde ya mikro diyelim hani, küçük tarafta büyük tarafında da çok büyük kütleli cisim oluyor. Kara delik oluyor. O ikisini asla birbirine bağlamak her şeyin teorisi denen e, yani tabii kuantum graviti denilen bağlama. bir bilim alanı var. Tabii ki yani mesela kuantum graviti, kuantum kozmoloji kozmoloji de kuantum graviti diye bir bilim alanı var ama maalesef benim onun hakkında çok büyük bir şeyim yok. O yüzden ama var. ilgilenen kişi bilmiyorum hani adını şey ama kuantum gravity diye yazarsa birçok makale ve onunla ilgili bilgiler görecektir. Okey. Tamam. Yönlendirelim o zaman. Evet. Bir de astronot bölümü okusak. E, mühendisi ee, okursak yüksek yerlere gelebilirsek iyi yerlerde çalışabil demiş. Herhalde limiti de olmuş orada. Aynen. Astronomi mi demeye çalışıyor yoksa direkt hani uzaya giden astronot mu? Çünkü aslında bunlar ayrı şeyler. Aynen. Ee, yani havacılık uzay okuyabilirsin ama astronot da olmuyorsun. Bizim Morty'de vardı. En sona astronot olacağım falan denir ama. Onların hiç yani, bir astronot olmuyor. <gülüyor> astronotlar genelde askeri pilotlar veya test pilotlarından seçilir. Önce yani pilot olmanız lazım, önce havacı olmanız Aynen. lazım. Bugüne kadarki şeye göre. Ha bazı astronotlar var bilim insanı kimliğiyle gitmesi gerekiyor. Yani deneyi orada yapması gerektiği için uzay istasyonuna falan gidenler var. Ama o, onlar çok daha nadir. Genelde yani astronotlar askeri pilotlardan seçilir. Onu söyleyelim. Astronomi diyorsa zaten çok iyi astronomi bölümlerimiz var Türkiye'de. Aynen. O fizikte de bizim astronomi bölümümüz vardı. Evet. Karanlık madde nedir? Basit haliyle duyuyorlar. Karanlık madde nedir? E, söyler misin? Basit gündelik. Dark matter mı demek istiyorlar burada? Evet dark matter demek istiyor. Enerji değil. Karanlık enerji değil. Karanlık madde. Ay, ben çok açık söylüyorum. Ben sana Türkçelerini kelimelerini aklıma getiremiyorum. Dark, <gülüyor> dark matter ya. İşte dark matter nedir ya? Ama dur Türkçesini şey yapamıyorum bunu. Ben şöyle biliyorum. Ben diyeyim o zaman sen yanlışsan güzel Aynen. Ben çünkü gelmiyor gelmiyoruz. Belki benim cahil yorumum daha şey olabilir, daha anlaşılır olabilir. Onun için diyorum. Gözde koptu mu? Alo? Ha tamam şimdi duydum. Bir şey oldu da gitti ha, internetim. Ha Tamam. Bir ha. gitti. Karanlık madde e, demelerinin sebebi karanlık olması değil. ya ışıktan yoksun anlamında değil. Bil yani... ...normal bizim bildiğimiz maddeyle etkileşmiyor ama var olduğunu e, tahmin ediyoruz. Çünkü yapılan hesaplar falan, hani evrenin e, hareketlerindeki, kozmolojik hareketlerdeki hesaplar... bu kütle yetmiyor yani bundan daha fazla kütle olması lazım. Demek ki başka bir tür madde var ama bu bizim ölçüm metotlarımızı gözlemleyebildiğimiz bir madde değil. O yüzden de karanlık yani bilinmeyen anlamındaki dark oradaki, bildiğiniz ışık açık, ışık kapalıdaki karanlık değil... Onu söyleyelim. Ben öyle biliyorum. Karanlık madde nedir? Deneyim. Ben mesela bunu böyle hiç de anlatamazdım herhalde. <gülüyor> Gerçekten benim aklıma hiç öyle. Benim aklıma direkt mesela formüller falan geliyor. Yani hani acaba nasıl şöyle sen bunu falan diyor. Yani. Ama doğru söylüyor. Yani karanlık maddeden kastettikleri eğer, hani uzaydaki maddenin e, hani varoluşu ya da bizim maddeleri nasıl gördüğümüz hani özellikle kuantum fiziğine dayalı maddeleri nasıl gördüğümüzden bahsediyorlarsa tabii ki o sizin sadece gördüğünüz e, hani maddede, hani kütlese olan gibi değil de. mesela bozonlar var, fermiyonlar var, ondan sonra başka e, atom altı parçacıklar var. Değil evet. mi? Onlardan da oluştuğunu söyleyelim. Bu arada kişi de evet. Ee, bir soru, son soru var. Küresel ısınmanın dünyada normal bir döngü durumu olduğunu, e, olduğu düşünülüyor e, mu sizce? Herhalde demeye çalışmış. E, bu tabii biz iklim bilimci değiliz. Sen fizikçi olarak belki hani ısı döngüsü vesaire öyle bakabilirsin bu soruya eğer cevap vermek istersen. Yani küresel ısınmanın dünyada birçok bir yani hani mesela buzullarda olan su seviyelerini düştüğünü, onunla gelebilecek tüm işte maddi iletişimlerini, maddi etkileşimlerini hepimizi bir şekilde dünyada etkileyeceğini biliyoruz zaten. Hani mesela Hı. bununla ilgili şöyle hani fizikçi bakış açısından sonra mesela güneş panelleri işte ondan sonra mesela rüzgar enerjisi Hı. hani onun gibi böyle Fizik, yani e, fizikçilerin yaptığı sistemlerle mesela güneş panellerinin çoğunda fizikçiler ve mühendisler çalışıyor. Sistemlerle belki küresel ısınmayı bir şekilde durdurabiliriz. Ama tabii ki normal, normal mi değil yani ben bireysel bir, yani bir birey olarak küresel ısınmadan hiç de memnun değilim ve çok da kötü bir yere gittiğini düşünüyorum. Plastik kullanmaya <gülüyor> Bir Bir birey olarak dediğin anda şey oluyorum ya. <gülüyor> Gülüyorum. Social Justice Warrior'lar bir birey dendiği anda oraya gitti aklım. Kusura bakma. Hiç söylediğinle alakası yoktu. Yok yok Şimdi, öyle. Sorular böyle. Şimdi hiçbir yere ayrılmayın. Bir tamam. kapatıyoruz ki kayda geçsin diye. İkinci bölümde Gözde yurt dışına nasıl gitti? <gülüyor> Nerelerde master yaptı? Yurt dışına nasıl gidilir? Neler Hepsini? oldu? Başına neler geldi? Ve diğer sorularınız. Yurt dışı ile ilgili sorularınız için gene bizim kanalda kalın. Live'a bastığınızda büyük ihtimalle bunun tekrarını verecek ama sağa geçin yani ikinci story gibi bir live daha çıkacak birazdan. Ee, Gözde sen de onu izlemen lazım ki seni hemen alabileyim. Bu tamam. kapatıyoruz. Hemen ikinci bölümde beraberiz. Okay.